Merhaba değerli gençler ben Ali öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz 10. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz ilk ünitenin ilk 10 sorusunu çözmüştük şu an ikinci 10 sorusu 11 ile 20 sorularını çözmek için karşınızdayım umarım faydalı bir video olur evet 11. soruyla başlıyorum aynı iki element basit formülleri farklı birbirinden Birden fazla bileşik oluşturuyorsa katlı oranlar kanunundan bahsediyor. Bu elementlerden birinin eşit miktarı ile birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı bir oran vardır. John Dalton'un bulduğu yasağı kimyanın üçüncü yasası. Evet buna göre diyor bakın katlı oranlar kanunundan bahsediyor buna göre birinci soruya bakalım x ve y elementlerinden oluşan a ve b bileşiklerinin kütle değişim grafiğine göre a birleşiğin formülü xy ise evet a bileşiği xy imiş arkadaşlar. b bileşin formülü nedir bakalım xy x'in e, kütlesi değişmiyor yine 12 olarak kalıyor arkadaşlar x'in o zaman x y'nin kütlesi 16'dan 32'ye çıkıyor o halde y 2 oluyor. Yani birinci sorumuzun cevabı xy 2 olacaktır. İkinci sorumuza geldiğimiz zaman yine grafiğe göre bakalım ikinci sorumuzda a bileşiği f2 o 3 yani Demir 3 oksit B bileşiği de e, ne oluyor f3 o en diyor arkadaşlar şuraya, şuraya hemen yazalım e, f2 o 3 yani Demir 3 oksit e, Bir de ikinci B bileşini de yazalım f3 o en diyor o e, A ve B bileşiklerinde eşit miktarda, miktarda demir elementi ile bileşen A bileşiğindeki oksijen elementinin B bileşiğindeki oksijen elementini oranı 9 bölü 8 olduğuna göre n değeri kaçtır diyor arkadaşlar. İki tane bileşikte bakın birincide demirin 2 iki, e, ikincideki demir 3 oluyor. Bunları eşitlemeye çalışalım arkadaşlar. Bunu 3 ile çarpıyoruz. Bunu da 2 ile çarpıyoruz. Ve bu şekilde ne oluyor bakalım. Şöyle e, F 3 kere 2 6 F6 O 9 oluyor arkadaşlar. İkincisinde F6 oksijen 2N oluyor. Şimdi bileşikteki e, oran neymiş? 9 bölü 8'miş. Yani birinci oksijenin ikinci oksijenin oranı 9 bölü 8 ise 9 bölü 8 eşittir. Buradaki 9 bölü 2N'dir. Bu eşitlemeyi yaparsak arkadaşlar 2N'in 8 olduğunu görürüz. 2N eşittir 8 ise... 8 ise en eşittir 4'tür deriz. Yani en, en değerini 4 olarak buluruz. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar eşit kütlelerde x ve y elementleri alınarak başlatılan tepkime tam verimle gerçekleşiyor. 17 gram x, y iki bileşiği oluştururken 3 gram x elementi artıyor. Buna göre başlangıçta x ve y elementinden kaçer gram alınmıştır? Arkadaşlar burada x artı y x artı y eşittir x y 2 oluyor değil mi x y 2 evet 2 y olacak o zaman x y 2 oluyor eşit kütlelerde dediğine göre a a kaç gram oluşmuş 17 gram diyor eşit kütlelerde 17 gram oluşurken diyor ne ne diyor 3 gram x artıyor şimdi şöyle yapalım şunu bir silelim şu 17'yi bir silelim şöyle yapalım Şimdi başlangıçta elimizde eşit kütlelerde yani A dedik eşit kütleye A gram X'de A gram Y var arkadaşlar. Başlangıçta bu yoktur. Değişim ne arkadaşlar? Şimdi e, Y artmadığına göre A kadar Y harcanmıştır. Ama X'ten 3 gram arttı diyor arkadaşlar. 3 gram artıyor. O zaman X'teki miktar A eksi 3'tür. Doğru mu? Evet. A eksi 3. Y'den ne kadar oluştu? 17 oluştu. Şimdi sonuç sonuçta arkadaşlar x'den 3 gram a'dan hiç artmıyor o halde değişim miktarı kadar oluşmuştur arkadaşlar yani ne oluyor arkadaşlar a eksi 3 artı e, a eşittir 17 mi buradaki eksi 3 bu tarafa artı olarak geçer 2a eşittir 20 a eşittir 10'dur Kaçar gram alınmış? Yani 10'ar gram alınmış. x'ten 7 gram kullanılmış. Y'nin tamamı harcanmıştır. A eşittir 10 diyor. Sorularından hangileri katlı oranlar kanunundan yararlanarak çözülüyor? Ya işlemi yaptık ama boşuna yaptık arkadaşlar. Şimdi birincisi katlı oranlar kanunu ile ilgili bir sorudur çözülür. İkincisi de gördüğünüz gibi katlı oranlar kanunu ile ilgilidir çözülür. Ama üçüncü soru burada iki farklı bileşik yok ki tek bileşin oluşma tepkimesini soruyor bu katlı oranlar yani bulduk ama ne kadar olduğunu sorunun cevabını bulduk ama katlı oranlarla ilgili değil arkadaşlar katlı oranlarla ilgili olmadığı için 1 ve 2 olacak doğru cevabımız C şıkkı oluyor ve 12. soruya geçiyoruz kıymetli arkadaşlarım mol kavramı günlük hayatta kullanılan deste ve düzine gibi maddelerin sayısını ifade etmeye yarayan bir kavramdır 1 deste 10 1 düzine 12 1 mol ise 6.02 çarpı 10 üzeri 23 sayısına karşılık gelir buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor bakalım arkadaşlar yargılarından hangisi doğrudur 3.0 0.01 çarpı 10 üzeri 22 diyor. Tane atom 0.5 moldür. Arkadaşlar bakın dikkat sorusu. Normalde 3.01'i bakıp 10, 10 üzeri 22'yi 23 olarak düşünürsek bu soru bu yargı doğru olur ama bakın burada 10 üzeri 22 diyor arkadaşlar. Normalde bu 0.05 moldür arkadaşlar. O yüzden birinci yargımız yanlıştır. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane gümüş atomu 1 mol gümüş atomudur. Kesinlikle doğru. 2 mol magnezyum atomu 1,204 çarpı 10 üzeri 24 bakın burada da yine aynı şeyi yapmışlar nedir bunu 23 olarak yazarsak 12,04 çarpı 10 üzeri 23'tür yani 6,02'nin iki katıdır 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 ise 2 mol 12,04 çarpı 10 üzeri 23. Ya da e, bunların yazımıyla sorudaki yazımla 1,204 çarpı 10 üzeri 24 yani bu ikinci yargımızda üçüncü yargımızda doğrudur. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkı 2 ve 3 olacak. Bakın burada dikkat edin. 10 üzeri onun üzerindeki sayılara çok çok çok çok dikkat ederek ne yapacağız ee, sorumuzu çözeceğiz. Evet 13. sorumuza baktığımızda arkadaşlar kimyanın temel kanunlarıyla ilgili kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir diyor. Kütlenin korunumu kanunu arkadaşlar bakıyoruz 4 tane hidrojen girmiş 4 gram hidrojen girmiş 2 tane oksijen girmiş 16 artı 16 32 gram oksijen. Ne oluyor? 18 artı 18 iki, iki tane molekül oluşmuş. Sudan bu da eşittir. 36 gramdır. Yani 36 gram girmiş. 36 gram çıkmış. İkinciye baktığımızda bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Joseph Prost hidrojen atomu, oksijen atomu diyoruz. Su molekülü arkadaşlar. Bir oksijen atomu 16 birim kütle. iki hidrojen atomu 2 birim kütle. Hidrojenin kütlesinin oksijenin kütlesinin oranı 2 bölü 16'dır. Onu sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 8 kalır. Bakın 4 oksijen atomu 1 2 3 4 16 32 64 64 birim kütledir 2 4 6 8 tane hidrojen atomda 8 birimdir hidrojenin oksijeni kütlesi 8 bölü 64 yazarız bunu sadeleştirdiğimiz zaman yine 1 bölü 8 çıkar yani molekül sayısı ya da miktar değiştiği zaman oran değişmez diyor sabit oranlar kanunu Joseph Frost 3'e baktığımız zaman arkadaşlar 3'te 2 element. Birden fazla bileşik oluşturmak için bir araya geldiğinde, bir elementin belirli bir kütlesiyle bileşen diğer elementin kütleler arasında basit bir oran vardır. Yani katlı oranlar kanunu arkadaşlar. Karbon monoksit, karbon dioksit. Bakın görüyorsunuz. Karbon monoksitteki oksijenin kütlesi birdir. Tabi biri eşit olacak. Bakın buradaki karbonlar eşit olacak. Birinin eşitliği durumunda ikinciyi oranlıyoruz arkadaşlar. Karbon birer tane oksijenin birinci Bileşikteki oksijen 1, ikinci bileşikteki oksijen 2'dir. Eğer oksijenleri eşitlersek burayı 2 ile çarpacağız. Çünkü oksijen eşitlememiz lazım. O zaman tam tersi birinci bileşikteki karbon 2, iki, ikinci birleşikteki karbon 1 bir olacak. Yani elementler birbirinin tersi oluyor. Yani oran birbirinin tersi oluyor. Bilgileri veriliyor. Buna göre diyor. Deneylerini yapan bir öğrenci kanunlardan hangilerini ispat edebilir? 32'şer gram karbon ve oksijen elementlerini tam verimle 44 gram karbondioksit bileşiği kullanırken 20 gram karbon elementi artıyor diyor. Kıymetli arkadaşlarım. E, doğrudur. 32'şer gram karbon ve oksijen. Bakın. Karbon artı 2 tane ya da O2 eşittir. CO2 diyoruz. Arkadaşlar karbondan 12 gram girer. Karbon 12'dir. Oksijende 2 tane olduğu için arkadaşlar 16 artı 16 32'dir. Toplarsanız 44 olur. Şimdi ne diyor? 32'şer gram. Bakın başlangıçta bundan 32, bundan da 32 alındığı zaman bunun tamamı biter. Sınırlayıcı bileşen oksijen olur. Bundan ise 32-12'den 20 gram artar. Ee, evet bu doğru. Yani kütlenin korunumu kanunuyla ilgili. 56 gram karbon monoksit bileşiği tamamen analiz edildiğinde 32 gram oksijen elementi, 24 gram karbon elementi elde ediliyor. Ee, arkadaşlar. Burada da ne var işte ee, karbon monoksit ayrışıyor. karbon artı oksijen arkadaşlar nedir 56 grammış karbon monoksit normalde ne oluyor 16 ya 12 28 oluyor toplamımız 56 olduğu zaman bu iki katına çıkıyorsa bu da iki katına 24 gram bu da iki katına 32 gram çıkıyor 32 gram oksijen elementi 24 gram karbon elementi elde ediliyor evet kütlenin korunum kanunu açıklar katlı oranlar kanunu açıklar arkadaşlar şurada ee, karbon monoksit evet sabit oranlar kanunda açıklar ispat edebilir arkadaşlar doğru seçeneğimiz 1 2 3 3'ü de doğrudur eşlik olacaktır arkadaşlar geçelim 14. sorumuza 14. sorumuz mol ile ilgili yani şu en eşittir n bölü m verilen kütle bölü 1 mol'ün kütlesi bu da eşittir m, mol eşittir verilen ya da istenilen Tane bölü Avagadro sayısı. Na ya da N sıfır olur. Formülleri kullanılarak hesap edebilir. Bazı maddelerin miktarları kütle veya tanecik olarak tabloda verilmiştir. Buna göre diyor miktarı 0.2 mol olan maddelerin bulunduğu kutucukların taramış hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım arkadaşlar. Karbo kalsiyum oksit bileşiği. 11.2 gram. Şimdi neyi gram cinsinden verdiğine göre şu formülü kullanacağız arkadaşlar. Gramı mole çevireceğiz. Bakacağız kalsiyum kaçtır arkadaşlar? 40 asını buluyorum artı oksijen 16'dır 56 mı kalsiyum oksit evet yani hemen yapıyoruz şunun için e, gram belli 11.2 en eşittir 11.2 bölü 56 şuraya bir 0 koyarsak 112 bölü 56 0.2 çıkar bu oluyor arkadaşlar 0.2 yani birincisi oluyorsa şu gitti şu gitti şu da gitti doğru cevabımız B ya da C seçeneği olacak Evet 2'ye bakalım. 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane e, magnezyum atomu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 1 mol burada tane hesabını kullanacağız. En eşittir e, 1,204 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 bunlar sadeleşir. Burayı 1 virgül atlatırsak 0 deriz 0 burada 2 kalır. Evet bu da oluyor arkadaşlar 0,2 mol. Evet ikincisi de bu da gitti arkadaşlar doğru seçeneğimiz 3 ve 4'ü yapmadan belli oldu C şıkı ama biz yapalım yine bakalım 3,01 çarpı 10 üzeri 23 demir atomu 6,02'nin yarısıdır arkadaşlar şöyle yapalım 6,02 10 üzeri 23 bakın bunu bununla sadeleştirirseniz 1 bölü 2 olur bu da eşittir işte 0,5 mol çıkar burası boş kalacak evet boş bakalım 20 gram kalsiyum karbonat bileşiğinin 20 gram kalsiyum karbonat bileşiği. Evet. MA'yı biraz hesap edeceğiz. 3 kere 16. Oksijenin bir tanesi 16 ise 3 tanesi 48'dir. Karbon 12'dir arkadaşlar. Kalsiyum da 40'tır. Ne oluyor? 40, 52, 60, 100. Evet 100. Evet. E gram 100 ise, MA 100 ise gramı da 20'dir. Bu da eşittir. 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5 0.2 yapar. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkıdır diyoruz. Ve... Geçiyoruz 15. sorumuza. Evet 15. sorumuz nedir arkadaşlar? Mol kütlesi maddelerin bir molünün kütlesidir. Evet bileşiklerin mol kütlesi hesaplanırken bileşin yapısında yer alan elementlerin mol sayıları ile atom kütleleri ayrı ayrı çarpılır toplanır. Örneğin atom kütleleri sırasıyla 12 gram, 1 gram, 16 gram olan karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan C2H6O bileşiğin mol kütlesi 2 tane karbon olduğu için 2 çarpı 12, 6 tane hidrojen olduğu için 6 çarpı 1, 1 tane oksijen olduğu için 1 çarpı 16 eşittir 46 şeklinde hesaplanır. Bu işlem sonucunda 1 mol C2H6O bileşiği 46 gramdır ifadesine ulaşılır. Çok güzel. İyi. Bizden ne istiyorsun? Şunu buna göre yukarıda verilen A ve B kaplarında eşit kütlelerde madde bulunmasını isteyen Ömer. işlemlerinden hangilerini ayrı ayrı yapabilir diyor. Evet uzun bir soru. A kabına 0,1 mol F2O3 ile 0,3 mol su B kabına da 0,2 mol sodyum klorür ekleyecekmiş. Kütle. Kütleye çevireceğiz bunların hepsini arkadaşlar. İlk önce şuna Na2O'nun kütlesini hesap edelim. Na2O. Bir tane oksijen 16 mol kütlesini. iki tane sodyum. Sodyum kaçtı? 23'tü. 2, 2 çarpı 23 eşittir 46. Bu 1 çarpı 16'dan 16. 2 çarpı 23'ten 46. Toplamı ne yapıyor? 12 elde var. 1, 62. 1 mol. MA olarak 1 mol 62 grammış. Şu magnezyum oksitte de aynı MA'sını bulalım. Magnezyum oksit 16 oksijenden 24'te. Magnezyumdan toplam 10 40. 40 gram. Yani 1 mol magnezyum oksit 40 gramdır. MA'yı bulduk. Şimdi bakalım hemen buradan gramını bulalım. Sodyum oksitin. Evet. Mol 0,1'miş. 0,1 mol eşittir. MA 62 ise Buradan M'i çektiğimizde ne oluyor arkadaşlar? 62 çarpı 0.1 ne oluyor? 6.2 gram. Bu içinde 6.2 gram varmış. Şuna bakalım. Magnezyum oksite bakalım. 0.4 eşittir. Kütle bölü 40. Evet. Bu da 16 gram mı? Evet 16 gram. 0,4 çarpı 0,4 çarpı 40 16 gram. Evet bu 16 gram bu 6.2 gram. Şimdi birincisine A'ya net koyarsak A kabına 0,1 mol F2O3. Hemen f 2 o de bakalım. F2O3 yani demir 3 oksit. 3 tane oksijen var arkadaşlar. 3 kere 16'dan 48 artı 2 tane demir var. Demir kaçtı? idi galiba. 56 çarpı 2 100 112. 112 bunun toplamı ne yapıyor arkadaşlar? 48 20 160. 160. Şimdi 1 molü 160 gramsa 0,21 molü 16 grammış. Değil mi? Yani 1 molü 160 gramsa 0,1 molü 10 kat azalmış. Bu da 10 kat azalacak. 16 gramdır. 16 gram demir iç oksit koyduk ama bitmedi. Su da koyacağız. Suya da bakalım. H2O 16 gram oksijenden 2 gram da hidrojenden toplam 18'dir. 1 molü 18 gramsa 0,3 molü. 1 mol 18 ise 0,3 molü kaç olur? Ee, 3 kere 8 24. 3 kere 1 3. 1, 2 derde 5. 5.4 gram oluyor. Yani 0,3 molü 5.4. Buraya 5.4 koyalım. Toplayalım şimdi arkadaşlar 16 22.2 22.6 22 27.6 eğer birinciyi yaparsak a kabında birinci de 27.6 a kabında var oluyor daha bitmedi şuna bakacağız sodyum klorur 0.2 mol sodyum klorur de hesap edelim şuraya hesap edelim nacı şey, klor 35'tir sodyum da 23'tür toplarsak arkadaşlar ne yapıyor 8, 58 mi yapıyor? Evet, 58. 1 mol 58 gramsa 0.2 molü 2 ile çarpalım, 2 kere 8 16. Yani şöyle yapıyoruz ya anlayın ama 1 mol sodyum klorür 58 gramsa 0.2 mol koyacağız. 0.2 mol sodyum klorür kaç gramdır? Buradan 0.2 ile 58'i çarpıyoruz. X eşittir 116 11.6 11.6 Buna 11.6 koyarsak arkadaşlar birinci yargı için söylüyorum 11.6 topladığımızda birinci yargıda B'de 6 6 daha 12 elde var 1 Ne yok ya? Şöyle bu, burada 16.0 6 16 11 daha 27.6 evet birinci yargımız oluyor. Evet oluyor. İkinci yargımıza bakıyoruz 0.3 mol su koyuyoruz 0.3 mol'ü bulmuştuk arkadaşlar 5.4 Yani 16 grama ikinci yargıda 16 grama 0.3 mol yani 5.4 gram su katıyoruz 0.2 mol onu da bulmuştuk Ha iyi Hayır, tekrar tekrar farklı şeyler hesap etmeyeceğiz 0.2 mol'de 11.6 gram ne oluyor bu 16, 17, 17 16 daha 33. Yani ikinci yargıda B kabında 33 gram e, kütle oluyor. A kabına da ne koymuş? 0.1 mol. Onu da bulmuştuk arkadaşlar. 16 gram. E, 6.2 gram vardı. 16 gram daha koyarsak 22.2 gram oluyor. Yani ikinci yargı olmuyor. Üçüncü yargıya bakalım. A kabına 0.2 mol. 0.2 mol demiri hesap ettik mi? Yok. 0.1 mol'ü e, 16 gramsa 0.2 molü arkadaşlar 32 gramdır. 32 gram yani 6.2'ye 32 gramda demir koyuyoruz. Ne oluyor? 38.2 gram oluyor akabında. Şimdi 0.1 mol demir 16 gram diye arkadaşlar. 16 gramda 2 katına çıkartıyoruz. 0.2 mol koyuyoruz. 16'nın 2 katı 32. 32'yi 6.2'ye ee, ekliyoruz. 38.2 çıkıyor. B kabına ne diyor? 0,1 mol su. 0,1 mol su 1,8 gramdır. Değil mi? Yani 1 molü 18 gramsa 0,1 molü de onun 10 katı 6'dır. Yani 1,8. Bu kaç gram gelmişti? 16 gram. 16 grama 1,8 gram su koyduk. 0,3 molü de sodyum klorur ekledik. Şimdi sodyum klorur'u nerede yapmıştık? Sodyum klorür 58'di. 0.3'ü kaçtır? Bunun 3 katı. 3 katı 50, 150, 3 kere 174. 174, 17.4 yapar. Bir de buna 17.4 e ekleyeceğiz. 17.4. Bakalım. 12 elde var. 1, 7, 8, 15. 15, bir bir daha... İki bir de 3 üç. Otuz beş nokta iki. Otuz beş nokta iki. Bu da olmuyor arkadaşlar. Çok uzun bir soruymuş. Sadece A şıkkı diyoruz. Geçiyoruz on altıncı soruya. On altıncı soru sıfır santigrat derece sıcaklıkta bir atmosfer basınçta normal şartlar altında deseydi daha iyi. Normal koşullar denir. Normal koşullarda bir mol herhangi bir gaz yirmi onda dört litre hacim kaplar. Bunu daha önceki sorularda söylemiştik. Mol eşittir. Verilen ya da istenilen hacim bölü 22'nin onda Normal şartlar altı için geçerli formül. Tabloda L, M, T maddelerinin bir atmosfer basınçtaki hal değişim sıcaklıkları verilmiştir. Tabloyu göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor 16. sorumuz için. Bakalım arkadaşlar hangisi doğrudur? Bakalım L'nin erime noktası, kaynama noktası. Arkadaşlar bir kere bakacağız. Şimdi 0 santigrat derecede bir kere L. 0 santigrat derecede erime noktası arkadaşlar sıvı katı fazladır ya bu yani gaz halinde değildir m'ye baktığımız zaman 0 santigrat derecede sıvıdır 0 santigrat derece için yazıyorum bakın 0 santigrat derece için yazıyorum l katı katı sıvı yani katı sıvı çift fazla erime noktası donma noktası aynıdır saf madde ise m'ye baktığım zaman Eksi 28 santigrat derecenin altında katı, şurada katı, şurada sıvı, şurada da gazdır. E, 0 santigrat derece şu arada değil mi? O zaman bu sıvıdır. T'ye baktığımız zaman şurada katı, şurada sıvı, şurada da gaz değil mi? 0 santigrat derece bu tarafta kalmıyor mu? Eksi 12'den daha büyüktür. O zaman sadece T gazdır. Tamam bunu yazdık. Anlamışsınızdır umarım. 0,1 mol L maddesi normal koşullardaki hacmi 2. 24 litredir ya normal koşullarda 0.1 mol L maddesi katı sıvı fazla zaten bunun gazla alakası yok ki bu yanlış. Normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplayan M maddesi 0.5 moldur. Arkadaşlar M maddesi de 0 santigrat derecede normal şartlarda sıvıdır. Hayır gazla alakası yok yanlış 0.3 mol T maddesinin normal koşullardaki hacmi 6.72'dir. T maddesi 0 santigrat derecede Normal koşullarda gazdır. Hemen buna bakalım. Şimdi normalde nedir? 6.72 0.3 mol. Hemen şu formülü yerine koyalım. Tamam mı? Bakın 6.70 0.3 mol T'nin kaç olduğunu bulacağız. Mol 0.3 ise hacmini soruyor burada. 22 onda 4 çarpalım arkadaşlar. V eşittir. Eğer 6.72 çıkarsa doğrudur. 3 kere 4, 12 elde var 1, 3 kere 2 6, 1 de elde 7, 3 kere 2 6, virgülden sonra 1, 1 de burada 2. En sağdan 1, 2 atlıyoruz 6.72. Evet doğru seçeneğimiz C şıkkıdır arkadaşlar. D'ye bakalım 0.2 mol, L maddesi normal koşullardaki Hacim 4 Ya L maddesi 0 santigrat derecede normal koşullarda katı sıvı fazladır, erime noktasındadır arkadaşlar. Olmaz, gaz, gaz lazım bize. Gazlar için geçerlidir arkadaşlar, gaz. Normal koşullarda 44.8 litre hacim kaplayan M maddesi 2 mol'dür. kardeşim gaz değil ki bu ya. Bu da sıvıdır. Hayır bu da yanlıştır. Doğru olan sadece C şıkkıdır. 17. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet 17. sorumuz izotoplarla ilgili galiba. Bor elementinin en kararlı izotopları kütle numarası 10 ve 11. Boron, boron dir. Bu izotopların doğada bulunma yüzdeleri sırasıyla %20 boron %80. Bor 11'dir. Olup bor elementinin ortalama atom kütlesi 10.8'dir. Evet 11'e daha yakındır. Ülkemizde bor 10 izotop oranı yüksek bor cevher yataklarında bulunmaktadır. Evet arkadaşlar bor bakımından e, neyimiz var? Epey bir e, yatağımız var. Cevher yatağımız var. Çıkartıyoruz. işlemeye de çalışıyoruz. İnşallah daha ileriye götüreceğiz. Evet bor 10'un 5 nötronu bor 11'in 6 nötronu vardır. 5 nötronu olan 1 nötron almaya çalışırsa patlayabilir. Ve çok yüksek enerjili partiküller yayar. Evet patlama olur diyor. Bu enerji herhangi bir hücreyi öldürebilecek güçtedir. Evet. Bor 10 elementi kanser hücrelerine girerse kanser hücresini sağlıklı hücreye girerse de sağlık hücreyi öldürür. Bilim insanlarının görevi bor 10 elementini kanser hücresine yönlendirmek olmalıdır. Evet ilaç olarak kullanmaya çalışıyorlarmış. Bu metne göre diyor. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Proton sayısı aynı. Nötron sayısı farklı olan atomlar izotop atomlardır. Doğru arkadaşlar izotopun tanımı. İzotop atomların doğada bulunma yüzdelerinden ortalama atom kütlesi hesaplanabilir. Şurada hemen şurası bunu açık ediyor. Bu doğada bulunma yüzdeleriyle ortalama atom kütlesi hesaplanabilir. Doğru. Boron elementi ile kanser hastalığı tedavi edebilir. Evet arkadaşlar bakın o da şurada boron elementi kanser hücresine girerse kanser hücresini sağlıklı hücreye girerse sağlıklı hücreyi öldürür. Kanser tedavisi edebilir. Hangileri çıkartılabilir? Üçü de çıkartılabilir. 18. soruya giriyoruz arkadaşlar. Doğadaki birçok olay kimyasal değişimler sonucu gerçekleşir. Kıymetli arkadaşlarım kimyasal tepkime bir veya daha fazla maddenin yeni maddelere dönüşmesidir. Kimyasal tepkimeler kimyasal denklemlerle ifade edilebilir. Evet ne istiyorsun abi yanıcı maddenin oksijenle tepkimesine yanma tepkimeye ise yanma tepkimesi denir. İki ya da daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez yani oluşum. Bir bileşiğin ısı veya elektrik enerjisiyle daha küçük kimyasal türlere ayrışmasına da analiz ayrışma tepkimesi denir. Evet. Buna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisi verilen tanımlara uymaz? Yani yanma, analiz, sentez bunun dışında olacak. A şıkkı asit baz işte olmaz. A şıkkı olmaz arkadaşlar. A şıkkını hemen işaretleyeceğim çünkü A şıkkında asit baz tuz, su. asit baz tepmesidir. Bakalım B'ye. Azot molekülü hidrojen molekülüyle daha karmaşık bir yapıya yani birleşme. Nedir arkadaşlar? Sentez tepkimesidir. Kalsiyum karbonat ısıtılmış, kalsiyum oksit ve karbondioksit yani analiz ayrışma, metan gazı oksijenle yanmış yanma, yanma tepkimesi, karbon oksijenle tepkimeye girmiş, daha karmaşık bir yapı oluşturmuş. Yani e, sentez, birleşme tepkimesidir. A asit baz tepkimesidir diyoruz. Evet. Soruyu okuyana kadar zaten bir sürü zaman geçiyor. Evet. Gelelim 19. soruya. Burada da sentez tepkimesi, yanma tepkimesi, asit bas tepkimesi, çözünme, çökelme tepkimesi, analiz ayrışma tepkimelerini vermiş. Diyor ki görsellere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Analiz tepkimeleri, sentez tepkimelerinin tersidir. Evet biri ayrışma, biri birleşmedir. Doğrudur arkadaşlar. Bir doğrudur diyoruz. Evet ikiye bakalım. Maddelerin sulh çözeltilerinin birbiriyle verdiği tepkimelerde katı oluşuyorsa çözünme çökelmedir. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada net yön denkleme, seyirci iyonlar. Vardır bunları ilerleyen dönemde anlatacağız bu da doğrudur 3 yanma ve asit-bas tepkimeleri aynı zamanda ses, sentez tepkimeleri olabilir olmayabilir da bilir arkadaşlar yani yanma tepkimelerinden daha büyük bir madde oluşabilir karbon oksijenle yanarsa karbondioksit oluşur evet asit e, sentez oluyor ama e, olabilir olmayabilir. da bilir yani bu, bu üçüncü yargıya ulaşılamaz arkadaşlar o halde ulaşılabilenler nedir 1 ve 2'dir diyeceğiz ve B şıkkını işaretleyeceğiz Arkadaşlar ve geçeceğiz ikinci e, bölümün son sorusuna 20. soru e, nedir? Evet travertenler çözülme çökelme asidik olan limonun evet e, asitler mermer yüzeyi aşındırır aşındırma metallerin nemli havada uzun süre bekletilmesi paslanmada yanmadır. Bu yanma bu nedir aşınma aşındırır diyor bu da çö çö çökme çökelme tepkimesidir. Görsele göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Bazı doğal güzellikler çözülme çökelme tepkimeleriyle oluşur. Doğru. Gıdaların yapısında bulunan bazı maddeler mermerden yapılmış eşyalara zarar verebilir. Çok basit bir soruymuş. Doğru. Demir metalin paslanması yanma tepkimelerini örnektir. Havadaki oksijenle tepkimeye girdiği için bu da doğru. Doğru seçeneğimiz E şıkkıdır diyoruz. Ve ilk ikinci... 10 ile 20 arasındaki ikinci bölümü bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sınıf gruplarında bu videoyu paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. 3. bölümde görüşmek üzere.